Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 28 Şubat Salı günü. Depremin 22. günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'nda afet merkezine geldik. Buradan bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Benim şu an size aktarmayı istediğim en önemli konu Gölbaşı'ndaki bu depremle ilgili, depremin tarihiyle ilgili bir makale. Bu makale Profesör Doktor Ali Selçuk Biricik tarafından 1994 yılında kaleme alınmış bir makale. Önemli bir makale. Gölbaşı depreminin tarihini Gölbaşı merkezinin tarihini, Gölbaşı ilçesinin tarihini de anlatması bakımından çok önemli bir makale. Bu makaleyi sizlerden okumanızı rica edeceğim. Bu makaleye ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Oraya tıklayıp makaleyi okuyabilirsiniz. Özetle şundan bahsediyor arkadaşlar. Gölbaşı bir deprem merkezi yani Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bir deprem merkezi. Burada geçmişten güne oluşmuş depremler sonrasında Gölbaşı Gölü, Azaplı Gölü, İnekli Gölü gibi üç tane tektonik oluşumlu göl meydana gelmiş. Burası bir deprem bölgesi, bir deprem alanı, deprem nedeniyle oluşmuş bir çukurluk, bir ova. Dolayısıyla buradaki yapıların çok ciddi manada incelenmesi, detaylı ele alınması ve ondan sonra mimari yapıların gerçekleştirilmesi veyahut inşa edilmesi gerekiyor. 28 sayfalık bu makaleyi dikkatle okumanızı, notlar almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Şimdilik Gölbaşı Afet Merkezi'nden aktaracaklarım bu kadar.